Önceki videoda galiba son olarak Güneş'in Dünya'ya göre ne kadar büyük olduğunu ve Dünya'nın Güneş'ten ne kadar uzak olduğunu görmüştük. Bilimsel kitaplarda ya da ders kitaplarında gördüğümüz bu grafiklerin çoğu aslında bu işin hakkını vermiyor. Aslında 13-14 santim çapındaki bu Güneş'i gösterdiğimde Dünya'nın 12 metre kadar sağında ya da solundaki bu küçük benek olduğunu ya da 12 metre çapı olan bir yörüngede olması gerektiğini söylemiştim. Yani buradaki şeye baktığınızda bu beneyi fark etmezsiniz bile. Bu küçük benek bu 13-14 metrelik yörüngede geziniyor olacaktır. Buradaki güneşe bakarsanız bütün güneşi çizmiş olsa 50 santimlik bir çapı olacaktı. Yani bu durumda buradaki ölçekle çizilmiş olan dünyanın bu kadar yakın olmaması gerekir. 60-70 metre kadar bu tarafta olması gereklidir. Yani düşünürseniz, bu boyuttaki bir güneşi futbol sahasına yerleştirirsek, bu küçük dünya beneği, bu küçücük şey, 60 metre uzakta olmalıdır. Yani çok küçük, fark edemezsiniz bile, bu noktayı görmezsiniz bile. Ve diğer gezegenler daha da uzaktadır. Yani diğer tüm gezegenler değil ama, mesela Merkür burada. Sanırım pek çoğumuz bunlara yabancı değiliz ama yine de isimlerini yazalım. Bu Merkür, bu, Venüs. Merkür en küçük gezegendir ve kesin olarak bir gezegen olarak kabul edilmektedir. Plüton en küçükleridir ama bazıları bir gezegen mi, yoksa cüce bir gezegen mi, güneşsel bir kalıntı mı ya da bunlar gibi bir şey olup olmadığını hala tartışmaktadırlar. Burada Venüs'ü görüyoruz ki boyutları Dünya'ya en yakın olanıdır. Ve burada Mars ve Jüpiter'i görüyoruz. Bunların ne uzaklıklarda olduğunu şimdi algılamaya çalışalım. Eğer bu büyüklükteki güneşle ilgili benzetmeye geri dönersek, Jüpiter, güneşe dünyadan 5 kat daha uzaktır. Yani bu ölçüye göre hesaplarsak yaklaşık 300 metre uzakta olmalıdır. Eğer büyük bir egzersiz topu ya da basketbol topu büyüklüğünde bir güneşimiz varsa, benim ekranımda basketbol topundan biraz daha büyük görünüyor, o zaman bu pimpon topundan da küçük şeyi 3 futbol sahası uzağa yerleştirmem gerekir. İşte Jüpiter bu kadar uzaktadır. Ve Satürn bunun iki katı daha uzağınlıdır. Satürn Dünya'dan dokuz kat daha uzaktadır. Bunu biraz açalım. Dünya Güneş'ten kabaca bir astronomik birim uzaklıktadır. Yörünge tam daire şeklinde olmadığı için bu uzaklık tabii ki değişkendir. Jüpiter yaklaşık olarak beş astronomik birimden biraz daha fazladır. Yani Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından beş kat daha uzaktır. Satürn yaklaşık olarak 9 astronomik birimdir. Ya da Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 9 kat daha uzaktır. Yani tekrarlıyorum, bu 9 futbol salsa eder. Ya da başka bir deyişte, bu egzersiz topu büyüklüğündeki Güneş'ten tam olarak 1 kilometre uzaktadır. Bu pimpon topundan küçük Satürn, 1 kilometre ötede olmalıdır. Bunu gerçekten üstüne basarak söylemek istiyorum. Çünkü bunu bu şekilde asla görselleştiremezsiniz. Bu grafikleri hazırlayanlar bütün güneş sistemini bir sayfaya sığdırmaya çalıştıkları için grafikleri bu şekilde görüyorsunuz. Ve bu çizimler sizin gezegenlerin güneşe göre ne kadar küçük olduğunu ve özellikle de ne kadar uzak olduğunu algılayabilmenizi engelliyor. Evet, Satürn'den sonra Uranüs ve Neptün'ü görüyorsunuz ve belli ki bu arkadaşlar daha da uzakta. Biliyorsunuz ki galaksiler ve evren hakkında konuşmak kolay. Ama ben bunun gerçekten anlaşılmasını istiyorum. Şimdi zaten, zaten oldukça büyük ölçeklerden bahsediyoruz. Anlaşılması, algılanması kolay ölçekler değil bunlar. Hatırlarsanız bir jet uçağıyla Dünya'dan Güneş'e gitmek 17 yol sürüyordu. Bunu 5 çarpın. Jüpiter'den Güneş'e gitmek 100 yıl kadar sürecek. Satürn'den Güneş'e gitmek 200 yıl sürecek. Yani Abraham Lincoln'u bir jete bindirseniz ve Satürn'den yola çıkmış olsa hala Güneş'e ulaşamamış olurdu. Demek istiyorum ki bunlar gerçekten ama gerçekten büyük mesafeler. Ama henüz Güneş sistemiyle işimiz bitmedi. Yine bir ölçek üzerinden düşünürsek Güneş burada ve her bir gezegenin yörüngesi buradakinden daha dardır. Ama bu yörüngeleri sadece çizmişler. Ama bu ölçekli bir çizimde gezegenleri göremezsiniz bile. Ama burası bir astronomik birim. Güneşle dünya arasındaki mesafe. Ve işte Mars ve asteroid kuşağı. Bu kuşak içinde bile oldukça büyük şeyler var. Bu kuşak içinde bir çeşit cüce gezegenler olduğu varsayılıyor. Burada Ceres, Güneş sistemindeki en büyük asteroid gibi şeyleri görmeniz mümkün. Burada da Jüpiter'i görüyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum, bir jetle Jüpiter'den Güneş'e gitmek 100 yıl alıyor. Buradaki bütün kutuyu düşünseniz bile, ki oldukça büyük bir mesafeden bahsediyoruz, kabaca astronomik 5 astronomik birim kadar, ışık ışınının Güneş'ten Jüpiter'e gelmesi 40 dakika sürüyor. Yani bu oldukça büyük bir mesafe. Ancak bu büyük mesafe bile şuradaki küçük kutunun içine sığabiliyor. Ve bunu yapabilmek için diğer gezegenlerin yörüngelerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve bu ölçekte Dünya, Venüs, Merkür ve Mars'ın yörüngeleri birbirine oldukça yakın görünüyor. Onları Güneş'ten ayıramıyorsunuz bile, çok yakın görünüyorlar. Bu ölçekte baktığınızda neredeyse Güneş'in bir parçası gibi görünüyorlar. Sonrasında dış gezegenler geliyor. Satürn, Uranüs ve Neptün. Ve ardından Kuiper kuşağı geliyor. Burada daha çok asteroid var. Ama bunlar daha çok donmuş gibi. Yani biliyorsunuz buz dediğimizde her zaman suyun donmuş hali olan buz aklımıza gelir. Ama buralar oldukça soğuktur. Ve görece daha karanlıktır. Çünkü güneşten oldukça uzaktayız. Bu şeyler normalde gazdır. Ama o bölgede kendi katı şekillerini barındırırlar. Yani bunlar sadece taşımsı elementler değildir. Ayrıca metan gazı gibi, donmuş metan gazı gibi, gaz olarak kabul edilebilecek şeylerdir. Ancak bu noktada bile sona gelmedik. Daha güneş sisteminin dışına bile çıkmadık. Aslında yine üzerinde çalıştığımız ölçek üzerinden düşünelim ve elimizde Voyager programından bir çizim var. Voyager programı yani Voyager 1 ve 2. Aslında Voyager 2 bir ay kadar erken fırlatıldı. Voyager 1 daha hızlı hareket ediyordu çünkü. Ben doğduktan bir sene sonra fırlatıldılar. Ve şu anki vektörel hızları, Voyager 1'in ne kadar hızlı olduğuyla ilgili bir fikir verecektir. Voyager 1 şu anda saatte 61 bin kilometreyle yol almakta, 61 bin bölü saat, yani bu da saniyede 17 kilometre kadar bir hız demek. Yani her saniye küçük bir şehir boyu kadar yol alıyor. Oldukça hızlı. En azından benim aklımını alamadığı bir vektörel hız bu. Bu şey, kabaca bu kadar hızla hareket etmekte. Yani biliyorsunuz gezegenler arasında geziyor ve yörüngelere girdiğinde ivme kazanıyor. Ama çoğu zaman oldukça hızlı yol alıyor. Yani bu oldukça fazla ve akıl almaz bir hızda ve bunu 1977 yılından beri sürdürüyor. Yani tüm hayatımız boyunca biz uyurken bile, yemek yerken, ben ilkokuldayken, bu arkadaş Güneş sisteminde inanılmaz bir hızla roket hızıyla gidiyordu vektörel hızı değişti ama özellikle gezegenlerden uzaklaştığında kabaca bu vektörel hıza ulaşıyor. Yani roket hızıyla geziyor. Ve işte bu kadar uzağa gitti. Yaklaşık 115 ya da 116 astronomik birim. Algılamaya çalışırsak bunun iki farklı düşünme şekli var. Biri, of bu gerçekten çok uzak. Bu birinci algılama şekli. Çünkü bu ölçekte bile dünyanın yörüngesini göremezsiniz. Yani görünüyor ki bu gerçekten ama gerçekten çok uzak bir mesafe. 116 astronomik birimin ne kadar uzak olduğunu anlatabilmek için şöyle diyelim. Eğer 2000 sene önce Hazreti İsa'yı uçağa bindirseydik, aslında görsellik sağlayabilmek için şimdi İsa'yı buraya kesip yapıştıracağım, ama ancak bu istikamette saatte 1000 km ile giden bir jete binseydi Voyager'ın istikametinde, Voyager ve İsa şu anda aynı yerde olurlardı. Yani bu gerçekten ama gerçekten çok çok büyük bir mesafe. Ama aynı zamanda her ne kadar büyük bir mesafe olsa da özellikle bahsettiğimiz her şeye kıyasla, Güneş sistemi dışındaki alanlara kıyasla hala oldukça küçük bir ölçekten bahsediyoruz. Yani Voyager bu kadar uzakta ve algılanabilir bir ölçekte bu kutunun içine yerleştirilebilir. Ve bu kutuya baktığınızda Voyager sadece bu kadar gidebilmiş. Bu inanılmaz vektörel hızda 30-33 yıl boyunca yol almasının ardından sadece bu kadar gidebilmiş. Peki diğer şeylerle ilgili fikir vermesi için mesela Sedna dış güneş sisteminde oldukça büyük boyuttaki bir cisim. Güneş sistemi içinde bildiğimiz en uzak cisimlerden biri ve alışılmadık bir yörüngeye sahip. Görece yakın demek istemiyorum ama bu makul olmayan bir uzaklık değil. Ama yine de Güneş'ten oldukça uzak. Ama buradaki bütün kutuya bakacak olursak, Sedna'nın yörüngesi bile buraya sığdırılabilir. Buradaki şemada görmeniz mümkün değil. Tıpkı bir benek gibi. Voyager, 33 yılda saatte 61 bin kilometre ile aldığı yolu bu mesafede fark edemezsiniz bile. Ve bu fark edilemeyecek uzaklıkta bile hala Güneş'in etki alanındayız. Yerçekimi hala Güneşin çekimi hala nesneleri çekmekte. Ve burada biz buna Oort bulutu diyoruz. Burada kuyruklu yıldızlar oluşmakta. Bu bir takım donmuş gazlar ve buz parçacıkları gibi bir şeydir. Güneş sisteminin dış bölümlerine geliyoruz şimdi. Buradaki mesafe yaklaşık 50 bin astronomik birimdir. Işık yılı terimiyle ilgili bir sürü şey duymuşsunuzdur. Işık yılı yaklaşık 63 bin astronomik birimdir. Yani eğer güneşten bir ışık yılı uzağa giderseniz, Oort Bulutu'na ulaşırsınız. Oort Bulutu olduğu varsayılan yere. Yine bir ölçek tanımlamak gerekirse, biliyorsunuz çoğu gezegenin yörüngesi hemen hemen aynı düzlemdedir. Ama buradaki gezegen yörüngeleri, bir kez daha söylüyorum, bu çizgiler oldukça kalın çizilmiş. Gözünüzün görebileceği en ince haliyle çizilmiş ama yine de çok kalın. Ve Kuiper kuşağına kadar uzanıyorlar. Belli başlı gezegenlerin de ardına. Bu, Plütonun yörüngesi. Tüm bu çizimler tam olarak buraya sığabiliyor, zar zor görüyorsunuz. Tüm bu çizim, bunun içinde sadece bir nokta. Ve sonrasında çevrelerinde Oort bulutunu görüyorsunuz. Bu, bizim var olduğunu düşündüğümüz daha yuvarlak bir bulut kümesi. Açıkçası bu mesafedeki cisimleri gözlemek oldukça zor. Umuyorum tüm bunlar sayesinde Güneş sisteminin boyutlarını algılayabilmeye başlamışsınızdır. Ve esas aklınızı kaçırmanıza sebep olacak şey ki şu ana kadar anlattıklarımdan dolayı aklınızı kaçırmadıysanız, tüm bu anlattıklarım bir sonraki videoda küçük bir benek olarak görünmeye başlayacak.